Hocam verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Bu programı yaptığınız için çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalı oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben çok da planlı gitmiyorum açıkçası da. Yani bir sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda ben derslere işlemeye çalışıyorum. Ee, aşağı yukarı neye ihtiyacınız olduğunu tahmin etti, ederek bir ders yapmaya çalışıyorum. Bununla birlikte yine eğer ihtiyaç duyduğunuz hususlar olursa, sorular olursa onları da yine cevaplamaya elimden geldiği kadar göstermeye çalışırım. Evet, bu hafta da dersimizde ekranda görüyorsunuz e, Word metnimize dosyamıza resim, metin kutusu, SmartArt, bağlantı, ekran görüntülerini nasıl oluştururuz? Bunlar üzerinde nasıl <gülüyor> işlemi yaparız? Çünkü resim ekleme ya da SmartArt e, metin kutusu eklemeyi biliyoruz ama bununla ilgili bazı ayrıntılar var. Özellikle Word belgesine e, yerleştirme hususunda onları e, göz önünde bulundurarak bunları anlatmaya çalışacağım. Şuradan da kaydımızı başlatalım ayrını servise uyarmadan <gülüyor> Evet otomatik zaten kayıt başlamış. Hala katılımlar var bir taraftan da onları takip ediyorum. Şuradan otomatik şeyi açık değil. Evet. Diğer taraftan bu açık kalsın penceremiz. Gelenleri oradan kabul edelim. Şu anda bayram 34 kişi olmuş katılım. Hala katılıma devam ediyor. Ee, önümüzdeki haftada şuradaki stillerle çalışmayı göstereceğim. Bu da sizin işinize büyük oranda kolaylaştıracak. Vaktimiz kalırsa da şeyi göstereceğim. Referans gösterme, kaynakçı oluşturma, tip nokta gösterme gibi hususlarla da ilgili bir ders yapacağız. Diyelim bir tezimiz var diyelim ya da bir ödevimiz var, bir çalışmamız var. Bu çalışmamızın bir yerine bir sayfasına resim eklememiz gerekiyor. Diyelim şuraya bir resim eklememiz gerekiyor. Ta baştan gidelim, e, diyelim bir e, web sayfasından bir resmi alıp buraya nasıl yerleştiririz. Şöyle biraz da kötü çıkmış bir resim arıyorum. Resmi de iyileştirmeyi de göstereceğim o yüzden. Şöyle bir resim olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu resmi sağ tıkladım. Görüntüyü kopyala dedim. Word gel, belgeme geldim. Burada yapıştır seçenekleri var. Direkt resim olarak kaynağındaki biçimle Word biçimini birleştirerek yapıştırma var. Biri olduğu gibi yapıştırma var gördüğünüz gibi. Bunlardan herhangi birini yaparak bunu yerleştirdim Word belgeme. Şimdi burada yerleştirdikten sonra değerli arkadaşlar bu resmi küçültüp büyütme yapmak istediğinizde mutlaka köşelerden tutarak büyütüp küçültme yapın. Köşelerden büyütüp küçültme yaparsanız gördüğünüz gibi en boy oranını korur. Ve resminizde bozulma olmaz. Ancak yanlardan tutup çekerseniz o zaman görüntü bozulur gördüğünüz gibi. Bunun bozulmaması için ne yapıyoruz? Köşelerden tutup çekiyoruz. Bunu çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi resmi küçültüp büyütebiliyorsunuz. Bu resmi Word'de sağa sola taşımak gördüğünüz gibi mümkün olmuyor. Tutuyorum çekiyorum ama mümkün olmuyor bunu serbest hareket ettirebilmeniz için değerli arkadaşlar şurada hemen sağ tarafta gelen düzen seçenekleri var. Yine aynı şekilde yine aynı şekilde şu çift tıkladığınız zaman üzerine resim biçimi geliyor. Ya da daha önce de söylediğim gibi Word'de yeni bir nesne eklediğiniz zaman o nesneyle ilgili bir işlem menüsü menüler sekmesinin en sonuna gelmiş oluyor. Burada konum diye bir yer var gördüğünüz gibi. Bu konumu şurada alternatifler var gördüğünüz gibi. Ee, şuradan başlayalım. Ne diyor bu? Sağ altta konumlandır. Ortada konumlandır. Kare kaydıyla konumlandır gibi e, sayfadaki konumunu seçebilirsiniz yine şurada metni kaydır diye bir seçenek var burada gördüğünüz gibi metinle aynı hizada olduğu için bunu sağa sola veya başka yere kaydırmamız mümkün olmuyor eğer bunu metnin arkasına göndermek istiyorsanız bunu işaretleyeceksiniz metnin önüne dediğiniz zaman bunu işaretleyebilirsiniz işaretlediğiniz zaman gördüğünüz gibi metnin önüne gelmiş oldu. Bunu artık istediğiniz yere gördüğünüz gibi taşıyabilirsiniz. Bu metnin önüne olduğundan dolayı o halde metnin arkasında kalmaması için ne yapmanız gerekiyor? Buraya bir alan açmanız gerekiyor. Örneğin şurayı yerleştirecekseniz bu yazıları Ctrl Enter diyerek diğer sayfaya gönderdim. Gördüğünüz gibi bunu da penceremde istediğim gibi konumlandırmış oluyor. Diğer taraftan katılan var mı diye bakıyorum. Herhalde bundan sonra katılım olmaz. Kapat kapatalım. Bu şekilde resminizi artık sayfanızda gördüğünüz gibi istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Hatta kenar boşluklarının dışına bile taşıyabiliyorsunuz. Diyelim bu resimden bir parçayı almak istiyorsunuz. Örneğin şuradaki vemereselna ke illa rahmetel lil yazıyor yazı gördüğünüz gibi. Sadece bu kısmı alalım. Bunun için yine çift tıklıyorsunuz. Kırp diye bir seçenek var. Yine gördüğünüz gibi kırpa tıkladığım zaman resmin köşelerine kırpma işaretleri geldi. Bu kırpma işaretlerinde yine köşeden başlarsanız kırpmaya İki taraflı işlem yapmamış olursunuz. Dolayısıyla köşeden iki kısmı şu şekilde kırpabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan bir kırpma yaptık. Boşluğa tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bu resmini attı. Kırptı buraya aldı. Başka bir resim daha alalım. Bir başka yazı olan bir resim daha alalım buradan. Şuradan da Muhammed Resulullah yazıyı gördüğünüz gibi bu resmi kopyalıyorum. Word'e geliyorum. Sağa tıklıyorum, yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu da geldi. Çift tıklıyorum, bunu da kırpalım. Sadece şu yazıyı alalım buradan da. Gördüğünüz gibi köşelerden tutunca... Her iki tarafını birden kırparak daha pratik bir işlem yapabiliyorum. Bunu da aynı şekilde bakın taşıyamıyorum. Niye? Çünkü burada metni kaydırmam gerekiyor. Metinle resim e, ilişkisini burada göstermem gerekiyor. Şu anda metinle aynı hizada olduğu için sağa sola kaydıramıyorum. Metnin önüne alalım. Metnin önüne aldığımız zaman gördüğünüz gibi... Buraya taşıdı. Artık bunu serbest bir şekilde buraya getiriyorum. Şimdi <gülüyor> bilmiyorum ekranda bekleyenler varmış. Onları da alalım. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane resim var yan yana. Bunu ikisini aynı hizaya büyütüp küçültme yapmak için gördüğünüz gibi köşelerden tutarak ne yapıyorum? Çekiyorum. Ekranda görülüyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz daha büyüteyim. Şimdi ben bunu hareket ettirirken, hareket ettirirken bakın. Aşağıda kılavuz, arka planda kılavuz çizgiler gözüküyor. Şu anda sağda bir çizgi var görüyor musunuz bilmiyorum. Sağ kenar boşluğuna tam hizasına bir çizgi, kılavuz çizgisi belirdi. Gördüğünüz gibi bu tam çizgiye dayandı anlamına geliyor. Yine sola taşıdığım zaman da bakın sola taşıdığım zaman da sol çizgi. Yani bu görseli sayfadaki konumunu nerede olduğunu hangi çizgide olduğunu bu kılavuz çizgisiyle bize ne yapıyor e, göstermiş oluyor. Şimdi yine aynı şekilde bir başka nesne ile birlikte yan yana getirdiğim zaman gördüğünüz gibi burada da yine bakın. Klavuz çizgisi belirdi. Şu anda görselin sol taraftaki görselin üstüne geldiğini, tam ortasının üstüne geldiğini bize göstermiş oldu. Şimdi bunu da buraya yerleştirdik. Bir tane daha alalım. Şu anda bekleyenler var mı bilmiyorum. Bakalım onları da. Evet yok devam edelim. Tekrar bir yazı daha alalım şuradan bulalım bir yazı. Şu yazıyı da alalım. Tıklıyorum bunu, sağ tıklıyorum, görüntüyü kopyala diyorum. Word'e geliyorum, sağ tıklayarak yapıştırıyorum. Bunu da aynı şekilde çift tıklayarak kırpıyorum. Bu sefer Şuradaki yazıyı alayım Gördüğünüz gibi köşelerden tutarak Rahat bir şekilde Alıyor Evet Boş tıkladığım zaman Bunu da kırpmış oldu Bunu da yine metnin önüne getireyim ki Rahat bir şekilde Taşıyabileyim Gördüğünüz gibi bu da buraya geldi bunu da sağ tarafına yerleştireyim. Bunu da buraya yerleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi değerli arkadaşlar bunların 3'ü de ayrı nesne. Yalnız ben bunlardan üçünden bir blok oluşturmak istiyorum. Ve taşıdığım zaman üçü birden hareket etsin. Yerleştirdiğim zaman üçü de aynı yerde bulunsun istiyorum. Bunun için kontrol tuşuna basılı tutun, bir tanesini tıkladıktan sonra kontrol tuşuna basılı tutun, elinizi kontrolden kaldırmadan diğer resimler üzerinde tek tık yapın. Şu anda gördüğünüz gibi üçü de seçilmiş durumda. Sağ tıkladığınız zaman "gruplandır" diye bir seçenek gelecek menüde. "gruplandıra" tıkladığınız zaman artık bu tek bir nesne oldu gördüğünüz gibi. Bunu hep birlikte ne yapabilirsiniz? Birlikte küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Resminizi istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bu gruplandırma da çok önemli. Eğer bu grubu daha sonra resimleri tekrar ayırmak istiyorsanız yine sağ tıklayıp gruplandıra gidip grubu çöz dediğiniz zaman yine buradaki nesneleri bağımsız olarak hareket ettirebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Gruplandırmayı. Birine tık dedim, tıkladım. Kontrole basılı tutuyorum. Diğer nesnelere de tek tık yaparak üçünü de seçtikten sonra gruplandır'a tıklayarak gruplandır diyorum. Gördüğünüz gibi artık bunu rahatlıkla yerleştirebilirim. Bakın. Yerleştirirken kılavuz çizgilerinden bahsetmiştim. Tam ortada yeşil bir çizgiyi görüyorsunuz. Bu yeşil çizgi şu anlama geliyor. Kenar boşluklarıyla belirlenmiş orta alan var ya yazma alanı onun tam ortasına denk gelmiş demektir. Bunu yaptıktan sonra değerli arkadaşlar yine resim biçimindeyiz. Resim biçimi menüsündeyiz. Gördüğünüz gibi buradan resimlerinize e, şu resmin Bozuk olduğunu düşünebilirsiniz. Şurada sol tarafta düzeltmeler diye bir seçenek var. Buradan resminizi daha parlak, görüntülü, eğer bozuk resimse biraz daha güzelleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi önceki hali bu, sonraki hali bu. Biraz daha güzelleşmiş oldu. Diğer tekrar düzeltmele girdiğiniz zaman burada yine resminizi güzelleştirebiliyorsunuz. Eğer bozuk çıkmışsa, buradan yine aynı şekilde hangi görüntü daha düzgün veriyorsa size onu seçebilirsiniz. Bazen resimleri fluo koymak isteyebilirsiniz. Yine buradan aşağıya doğru fluolardan koyabilirsiniz. Yine başka bir renge dönüştürmek istiyorsanız mavi, yeşil, diğer diğer tonlarda, siyah. Beyaz yapmak istiyorsan, çok başarılı olmasa da sonuçta bu bir yazım programı, resim programı değil. Ama bu da ihtiyacınızı görecek bazı efektler buradan verebilirsiniz. Artistik efekt verebilirsiniz oradan. Ek işinizi görmez ama gene de flu olarak görmek istediğinizde bunları yapabilirsiniz. Yine burada <gülüyor> çerçeve koyabilirsiniz resimlerinize. Üçü de ayrı bir şey olduğu için bu şekilde koyuyor. Ee, bunun dışında bir de şunu son olarak göstereyim. Yine bir resim alalım. Ee, şu şu resmi alalım. Bağlantıyı kopyala diyorum. Buraya geliyorum. Bağlantıyı mı kopyaladık? Yanlış oldu. Resmi, görüntüyü kopyaladık. Word'e geldik. Yapıştırdık. Gördüğünüz gibi kocaman bir resim. Şimdi bu resmi yatay dö döndürmek istiyorum. Bunun için değerli arkadaşlar üstteki şu döndürme aracına tıklayarak bu resmi Dönüştürüp döndürebilirsiniz. Bu resim çok büyük olduğu için Burada Biraz küçültelim bunu. Gördüğünüz gibi şuradan daha rahat görebiliyorsunuz. Şu döndürme işareti Geldiği zaman Gördüğünüz gibi eğer Shift tuşuna basarsanız değerli arkadaşlar bu açılı bir şekilde döndürür ve tam olarak da 90 derece, 180 derece şeklinde konumlandırabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde metnin önüne alalım. Gördüğünüz gibi buraya gelsin. Büyütelim ekranımızı. Bunu şimdi zemin yapalım. Yani diğer resimleri bunun üzerine koyalım. Evet. Bunu e, zemin yapabilmemiz için değerli arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bunu bunu e, arkaya göndermemiz gerekiyor. Şurada düzen seçeneklerine girdiğimiz zaman şurada bakın kare düzen seçeneklerinde şu anda metnin önündeymiş. Metnin arkasına Diyebilirsiniz. Sonra bunu bunun üzerine taşıdığınız zaman gördüğünüz gibi metin yazı daha doğrusu hazırladığımız zeminin üzerine gelmiş olur. Yine aynı şekilde bu zaten grup olarak yapmıştık. Kontrole basılı olarak zemine koyduğumuz resme de bir tık yaparak her ikisini de seçtik. Sağ tıklayarak gruplandır dedik gruplandır dediğimiz zaman e, hepsini gruplandırmış oldu. Dolayısıyla bu öne geldi. Tekrar şuradan resim biçimine gidelim. Şurada bir arkaya gönder seçeneği var bunu en arkaya gönder dediğimiz zaman diğer resim <gülüyor> ön plana gelmiş oldu. Evet, bu şekilde bir resim oluşturduk. Tabii ki Özellikle tezlerde güzel sanatlar alanında, sanat tarihi alanında tez yapanlar bunları çok sıklıkla kullanıyorlar. Bu resimler çok sayıda resim kullanmış olabilirsiniz. Geçen derste tablolarla ilgili vermiştik. Tabloların mutlaka bir başlığı olması lazım. Onların başlığı olduğu gibi resimlerin de bir etiketi başlığı olması gerekir. Bunun için ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Başvurulardan resim yazısı ekle diyerek bu resme de şekil bir olarak verdi gördüğünüz gibi. Buna da ne diyelim? Tesip örnekleri. Artık başlığınız, resminizin başlığı neyse bu şekilde başlığı girmeniz gerekiyor. Niye bunu giriyorduk? Bunu giriyorduk çünkü bunu girmemizin sebebi, içindekiler bölümüne ya da ayrıca bir şekiller dizini oluşturabiliyorduk içindekiler, tablolar dizini, şekiller dizini gibi resimler dizini gibi e, dizinler oluşturmamız için bu başlığı mutlaka vermemiz gerekiyor. Bu şekilde resimlerle ilgili e, size söyleyeceklerim, göstereceklerim bunlar. Eğer soracağınız bir şey varsa bunları sorabilirsiniz. Temel olarak bunlara ihtiyacınız olur diye düşündüm. Ve bu şekilde de göstermiş oldum. Son olarak da şuradan bir şey daha göstereyim. Yine bir tane resmi alalım. Resmi, görüntüyü kopyala dedik. Yine buraya gelelim. Yapıştıralım. Gördüğünüz gibi burada bir resmimiz var. Bayağı da büyük bir resim. Biz bu resmi ne yapalım? Her bir resmini ayrı ayrı keselim burada. Ve dört ayrı parçayı yapalım. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle resmimiz şu anda hafızada kopyalanmış durumda. Tekrar kopyalayalım. Sonra ne yapacağız? Çift tıklayarak... Resimler resim biçimi menüsünü açtık. Kırpa geldik. Ve kırpacağımız yeri seçtik. Tıkladık, seçtik. Şu anda bunu da ne yapalım? Metnin önüne getirelim ki serbest hareket edebilelim. Şurada resim yerimiz olsun. Şuraya çekelim. Biraz küçültelim. Evet, hafızamızda ne var? De, hala eski tablomuz var. Yine aynı şekilde tıklıyorum. Kırp diyorum. Bu sefer üsttekini seçelim. Seçtik. Bunu da metnin önüne alalım. Bunu da küçültelim. Bunu da aşağıya aldık. Yine tekrar yapıştır diyorum. Çift tıklıyorum. Kırp diyorum. Bu sefer şunu alalım. Ne yapıyoruz? Metnin önüne getiriyoruz. Serbest hareket etmemiz için. Bunu da buraya taşıdık. Biraz da küçültelim. Son parçamız kaldı. Yapıştır diyorum. Çift tıklıyorum. Kırp diyorum. Köşeden giderek buradan resmimizi seçtik. Metnin önüne aldık. Küçülttük ve bunu da aşağıya attık. Gördüğünüz gibi kare şeklindeydi bu. Ne yaptık? Bunları her birisini ayrı biçimlendirdik. Ve ne yaptık? Yan yana koymuş olduk. Kare şeklinde olan resmi parçaladık. Her birisini ayrı ayrı parçalar haline getirdik. Evet. Bu resmi isterseniz sağa sola çevirebilirsiniz. Yatay olarak ters çevirebilirsiniz. Yani sağ kol sol kol tarafına gelir, sol kol sağ tarafına göre gelir. Gördüğünüz gibi şuna tıklayalım. Buradan da seçim bölgesine. Ne yapabilirsiniz? Sağa, sola, yatay, dikey çevirebilirsiniz. Bunları kontrol tuşuyla seçerek değerli arkadaşlar. Düzgün görünmesi için şuradaki hizala seçeneğini kullanabilirsiniz. Alta hizala dediğiniz zaman her birisinin alt çizgisine hizalamış olur. Sanki şuradan cetvel tutmuşsunuz gibi olur. Yine kontrolle basılı tutarak değerli arkadaşlar üstte hizala dediğiniz zaman hepsini üstte hizalar. Ortaya hizala dediğiniz zaman hepsini ortadan bir çizgi geçiyormuş gibi hizalamış olur değerli arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde hepsini kontrolle tek tek yaparak seçip işleminiz bittikten sonra gruplandır derseniz hepsi tek bir bütün halinde olmuş olur. Böylelikle e, metinde yani sayfadaki dağınıklığı da gidermiş olursunuz. Hepsi değerli toplu olur. Başvurular kısmından resim yazısı ekle diyerek buna da ne yapabilirsiniz? Bir e, başlık ekleyebilirsiniz. Bu da Tensip örneği 2 diyelim. Tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi burada resmin altına bir etiket koymuş olduk değerli arkadaşlar. Evet daha sonra bunları metninizin uygun yerlerine yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi metinle aynı hizaya getirebilirsiniz. Etiketini buna koyarsınız. Yine bunu da aynı şekilde izahleyebilirsiniz. Şekil yazısını yine altına taşıyabilirsiniz. Evet var mı arkadaşlar resimlerle ilgili gördüğünüz gibi gayet düzenli, intizamlı bir şey olmuş oldu. Efendim. E, selamun Aleyküm. aleyküm. Bu metnin yanına ne şekilde alabiliriz hocam? Etrafında metin dönecek şekilde. Onu da şu şekilde şurada seçenekler var ya kare dediğin zaman ya da boyunca kare dediğin zaman bunu biraz küçültelim şöyle. Şöyle metnin ortasına attığın zaman gördüğün gibi metni kaydırır ve etrafına yazdırır. Teşekkür ederim. Hocam. Rica ederim. evet şurada resmin tıkladığınız zaman boyutlarını gö görüyor gördüğünüz gibi dikey olarak 6.5 santim yata olarak 5 santim olarak göz gözüküyor. Burayı 6 yapalım mesela. Biz elle mousela yapıyoruz ya buradan isterseniz birebir bir ölçüsü varsa bu ölçüde bir resim olacak diye belirtilmişse örneğin tezde buradan Bire bir ölçülerini yazarak da resmi ne yapabilirsiniz? Büyütüp küçültebilirsiniz. Gördüğünüz gibi küçülttüğümüz zaman burası otomatikman yerleşmiş oluyor. Bu da resmin ortasına gelmiş oluyor. Şurada diğer ayrıntılara bakabilirsiniz. Metnin altına, sağına, soluna. Şurası tam ortasına. Şura üstüne gibi sayfanın, pardon sayfanın konumunu buradan ayarlayabilirsiniz. Metni kaydır derken de şurada e, belgenin neresinde olsun boyunca alt üst dediğiniz zaman altta ve üstte metin olsun ortada resim olsun anlamına geliyor. Metnin arkasına dediğiniz zaman yazı üstte geliyor gördüğünüz gibi. Metnin, e, metnin önüne dediğiniz zaman yazın önüne gelmiş oluyor. Sıkı dediğiniz zaman bu şekilde, kare dediğiniz zaman da bu şekilde formatları buradan e, ayarlayabilirsiniz. Diğer düzen seçeneklerinde şurada e, gördüğünüz gibi ayrıntılar var. Burada metinden uzaklığını, boşluklarını buradan ayarlayabilirsiniz. Burada az önce gösterdiğim yerleri ayarlayabilirsiniz. Burada metnin boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Burada konumunu ayarlayabilirsiniz. Diğer ayrıntıları da buradan bakabilirsiniz. Evet. Var mı başka sorusu olan resimlerle ilgili? Evet. Resimlerle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Metin kutusu da hemen hemen Aynı şekilde metin kutusu değerli arkadaşlar bir belgede istediğiniz alana bir şey yazmanızla ilgilidir. Yazabilmenizi sağlayan bir durumdur. Metin kutusunu da eklemek için ne işe yarar? Şurada bir ekleye girdiğiniz zaman metin kutusu seçeneği var. Buradan herhangi bir Metin kutusunu seçebilirsiniz. Hala gelenler var. Bunları da kabul edelim. Metin kutusunu gördüğünüz gibi burada metin kutusu var. Diyelim şöyle bir metnimiz var. Şöyle bir metnimiz var. Bunu bu metin kutusuna ekleyelim. Ctrl V diyorum. Metin kutumu oluşturdum. Ekranım küçük kalabilir sizin için. Bu artık bir metin kutusu. Gördüğünüz gibi buraya şekil biçimi diye geldi. Metin kutumu buradan özelleştirebilirim. Artık bu benim metin kutum. Biraz daha kısa olsun şöyle. Daha net bir şekilde metin kutusunun mantığını... Anlayabilelim diye söylüyorum. diye Diyelim şöyle bir metin kutumuz var. Metin kutusunu gördüğünüz gibi istediğim yere taşıyabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya da metnin içerisine bile ne yapabiliyorum? Taşıyabiliyorum. Yani bu metin kutusunu resim gibi algılıyor gördüğünüz gibi bir çerçeve içerisinde istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Şimdi bu metin kutusuyla ilgili ayrıntıların hepsine şekil biçiminden görebilirsiniz. Şuradan gelelim. Şurada metin kutusunun çerçevesini istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Şurada şekil dolgusu var. Dolgusunu yazının arka planını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şekil ana hattı dediği şu çerçeve renklerini buradan özelleştirebiliyorsunuz. Şuradan efekt verebiliyorsunuz. Metin kutunuza efekt verebiliyorsunuz. Evet. Buradan aynı şekilde metni kaydır diyerek metnin önüne, arkasına, ortasına buradan ayarlayabiliyorsunuz. Metin kutusuyla resmin işlevleri aynı. Gördüğünüz gibi. Burada isterseniz şekil dolgusunu yok diyerek bunu şeffaf yapabilirsiniz. Dolgu yok dediğiniz zaman, gördüğünüz gibi zeminin rengine ise ona gelmiş olur. Bu önemli. Bunu yapmış olabilirsin. Mesela bu buraya bir yazı yazmak istiyorsunuz diyelim. Hatta şuradan bir el yazısı formatı seçelim, fontu seçelim. Nerede var şu mesela? Biraz da koyu yapalım. Gördüğünüz gibi bunu ne yaptınız? Bir tablonun tablo var diyelim. Tabloya adınızı yazacaksınız. Bu şekilde bir metin kutusu oluşturarak buraya yazı yazabilirsiniz. Evet. Bir de yine özellikle tezlerde yapabileceğiniz kullanabileceğiniz bir başka şeye geçiyorum. Şimdi bu da <gülüyor> Smart Art dediğimiz bir şey. Özellikle eee soyağacı gibi, organizasyon yapısı gibi bir takım şekillerle ifade etmeniz gereken hususlar varsa bunları yine yapabilirsiniz. Bir örnek göstereyim mesela bizim fakültemizde organizasyon şeması var mesela diyelim. Bakın burada dekan ve dekan yardımcıları bununla ilgili e, yönetimde yer alan kişiler ve kurullar bu şekilde yapılmış. Bunu nasıl yaptık? Bunu işte e, organizasyon şemasını SmartArt kullanarak yaptık. Yine mesela bir e, eser listesi hazırlayacaksınız ya da diyelim hanefi alimlerinin Ebu Hanife'den başlayarak belli bir asra kadar e, Hanefi çizgiyi yansıtacaksınız alimleri mesela. Tezde bunu kullanacaksınız diyelim. Bunu yine SmartArt kullanarak ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bunun hocam için... Mesela, hocam mesela kralat şeceresini oluşturabiliriz. Tabii ki Kral şeceresini rahatlıkla oluşturabiliriz. Oluşturalım. Hemen başlığımızı yazalım. Kıraat şeceresi. Güzel. Kral şeceresi diye oluşturduk. Hemen buradan SmartArt'a gidiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi birçok alternatif sunuyor bize. Yapacağınız yapının, organizasyon yapısının öncelikle nasıl bir şey olduğuna karar vereceksiniz. Daha sonra buradan bir şekil vereceksiniz. Burada gördüğünüz gibi işlemlerle ilgili bir grafik de oluşturabilirsiniz. Döngüyle ilgili, hiyerarşiyle de ilgili, ilişkiyle de ilgili çok sayıda burada örnekleri var. Buradaki hangisi sizin işinizi görüyorsa onu seçebilirsiniz. Biz buradan e, neydi? Kıraat şeceresi yapacağımıza göre, bir soyacı yapacağımıza göre bunlardan birini seçmemiz daha mantıklı. Yatay mı olacak, yoksa dikey mi olacak, resimli mi olacak? Bakın burada resimli olanlar da var. İsterseniz hem yazı hem de resim koyabilirsiniz. Şöyle bir şey. Arka planda şu renkli gördüğünüz, çizgi gördüğünüz yerlere resim ekleyebilirsiniz? Şu boş kutulara da yazıları ekleyebilirsiniz. Ee, bunu seçelim. Basit bir şey seçelim. Gördüğünüz gibi bir <gülüyor> kıraat çeceresi var. En tepede kim var? Kim önermişti bunu? Sen bize yardımcı ol. İbrahim Kaplan hocam. İbrahim Kaplan. Hocam mesela Üzey Bin var hocam. Başta o mu var? Yani e, bizimki İbni Mesud'a dayanıyor hocam. Ee, o zaman ipni Mesud diyelim. Evet. En başa Haz Peygamber Efendimizi almak lazım değil mi camiye? Ona çünkü hepsi Efendimiz adayım. E Fark etmez, yazalım canım Hazreti Cebrail'i bile yazarız yani. <gülüyor> evet, Hazreti Peygamber. Ondan sonra İbn Mesut mu? İbn Mesut. Sonra evet İbrahim Hoca söyle bakalım. Hocam Asım, Hafs bunlar yazabilir zet yazalım. Ha, Asım, Hafs yazalım. yazalım. Evet neyse bunları yazdık. Böyle bir şeyi oluşturduk. Daha sonra burada gördüğünüz gibi ee, diyelim şu Mesud İbni Mesud'un yanına bir şey daha ekleyeceğiz diyelim. Şurada gördüğünüz gibi yine hangi işlemi yapıyorsak değerli arkadaşlar Word menüsünün sağ tarafına onunla ilgili bir menü geliyor ve bunun altında da ayrıntıları var. Gördüğünüz gibi burada SmartArt tasarımına geldik. Şekil ekle diyor. Nereye ekleyeceğiz? Sonuna, önüne, üstüne, altına yardımcı ekle gibi seçenekler var. Yardımcı ekle dediğiniz zaman gördüğünüz gibi bir i Mesud'un altına ekledi. Ee, sonuna dediğiniz zaman gördüğünüz gibi ilk başta soldan başladığına göre sonuna buraya ekledi. Önüne ekle dediğiniz zaman soluna ekleyecek gördüğünüz gibi. Gibi. Üstüne dediğiniz zaman da yine bunu alt olarak gördü. Üstüne bir şey daha eklemiş oldu. Bunu tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi sağdan sola, soldan sağa geçirebiliyorsunuz. Düzeni buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biz buna bir yardımcı ekleyelim. Yardımcı ekledik. Bu da kim olsun? muaviye olsun diyelim. Vahiy katibi olması açısından bu şekilde bir şey oluşturduk. Ee, daha sonra bunların altına başka isimler de ekleyecekseniz şekil ekle diyerek altına ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi altına. Yine e, bunlarla aynı seviyede bir e, isim ekleyecekseniz Önüne ya da sonuna ekleyebilirsiniz. Bu şekilde belirledik grafiğimizi. Ee, buradan grafiği oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi şurada orta alanda e, grafiğinizi değişik varyantlarıyla değiştirebilirsiniz. Burada olduğu gibi. Değişik şekilde yapabilirsiniz. Şuradan renklerini ayarlayabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Yine renk tonlarını verebilirsiniz. Buradan ise 3 boyutlu ya da diğer efektleri buradan kazandırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Böyle bir kıraat şeceresi oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. Yine buradan da başvurulardan aynı şekilde e, resim yazsa ekle diyerek buna da bir e, isim verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buna da bir isim vermiş oldunuz. Bunu seçtikten sonra yine köşelerden tutarak bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Evet. Bunu da geçtik. Ekran görüntüsünü de yine en çok kullanılacak hususlardan birisi bazen bir web sayfasında Resim olarak saatik yapıp veya ya saatik yasaklı resimler olabilir, görüntüyü kopyala gibi seçenekler olmayabilir. Bunlarla ilgili ekran görüntüsünü kullanabilirsiniz. Diyelim şöyle bir yazı var ekranda. Resim var diyelim daha doğrusu. Sağ tıklıyorsunuz ama size bağlantı şey, resmi kopyala gelmiyor gördüğünüz gibi. Onun için ne yaparsınız değerli arkadaşlar? Word'de de var. Aynı şekilde Enter tuşunun Üstünde F12'nin yanında Print Screen diye bir tuş var. Print Screen'e bastığınız zaman ekranı olduğu gibi kopyalar. Sonra yapıştıracağınız yere geldiğinizde tıkladıktan sonra yapıştır dediğiniz zaman gördüğünüz gibi ekranı olduğu gibi ne yaptı? Yapıştırdı. Aynı resimlerde yaptığımız işlem gibi, resim biçimine gidip ya da çift tıkladığınız zaman doğrudan burayı açar. Kırp dediğiniz zaman köşelerden tutarak ekranda yakalamış olduğunuz resmi bu şekilde kırpabilirsiniz. Metnin önüne dediğiniz zaman da bunu istediğiniz yere ne yapabilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Aynı işlemi değerli arkadaşlar Word'de de yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi ekran görüntüsü diye seçenek var. Şu anda kaç tane açık pencere varsa bunların görüntülerini görüyorsunuz. Şu anda belge bir Word açık. Üçüncü hafta diye bir Word belgesi açık. Word diye bir belge açık ve Zoom penceresi var. Bunları kullanabiliyormuş. Bunu tıkladığınız zaman hangisine tıklarsanız şu resmi kenara atalım. Gördüğünüz gibi açık olan pencerelerden birisi şu pencereydi. Yani Zoom'un penceresiydi. Bunu ne yaptı? Sadece o pencereyi buraya resim olarak attı gördüğünüz gibi. Ekran görüntüsünü de bu şekilde ekleden, ekran görüntüsünü, açık olan pencereleri bu şekilde e, alabiliyorsunuz. Evet, burada yine şekil eklemek istediğiniz zaman buradan herhangi bir şekli e, seçip ekleyebilirsiniz. Yine bunu bu da gördüğünüz gibi buradan renklerini değiştirebilirsiniz. Şekil dolgusunu buradan da değiştirebilirsiniz. Ana hatlarının çizgilerini buradan verebilirsiniz. Bunları üç boyutlu şekilde yapabilirsiniz. Bunların ayrıntılarına bakarak oradan görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Son olarak bugün dersimizde <gülüyor> Word'te bağlantı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hani internet sayfalarında görüyorsunuz, e, de, bu siteye ya da ankete ulaşmak için tıklayınız, resme ulaşmak için tıklayınız gibi seçenekler var ya, onlar bağlantı link olarak geçiyor biliyorsunuz. Aynı işlemi Word'te de yapabilirsiniz. Diyelim Nurettin Itır'ın ilmi hayatı dedik. Hayatına hayatı okumak için tıklayınız dedik. Değil mi? Burada isterseniz nereyi seçerseniz oraya bir bağlantı yapabilirsiniz. Tıklayınızı seçtik. Sağ tıklayınca değerli arkadaşlar bağlantı diye bir seçenek geldi. Bağlantıda bize soruyor diyor ki bu raya tıklayınca seni nereye götüreyim neresi açsın? İsterseniz var olan bir web sayfası isterseniz bu belgede başlık olarak tanımladığınız bir yere götürür. Yeni bir belge oluşturur. Yine e-posta adresi şeklinde yapabilirsiniz. Yani biz diyoruz ki şu adresi götürsün. Adresi kopyaladık buradan. Sonra buradan bağlantı dedik. Adres bölümüne sağ tıklayıp yapıştırıyoruz. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi burayı mavi altı çizgili yaptı. Üzerine geldiğiniz zaman bir küçük pencere açılıyor gördüğünüz gibi linki veriyor bağlantı için kontrolle birlikte tıkla diyor kontrol tuşuna basılı tut ve tıkla diyor zaten kontrol tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi bir el işareti geliyor tıkladığınız zaman bir web sayfası açar internet tarayıcınız açar ve direkt o size o sayfayı açmış olur gördüğünüz gibi bunu Böyle bağlantılar oluşturabilirsiniz. Yine bir tane resim açalım. Yine internet sayfasına gidelim. Şuradan bir resim sağ tıklayalım. Resmi farklı kaydet diyelim. Masa seçelim. Adına da ne diyelim? Lafzatullah e, hat diyelim. Masa üstüne kaydetsin bunu. Biz buraya bir link koyalım ki Lafzatullah dedik. sağ tıkladık. Bağlantı dedik. Buradan o resmi tıklayınca açsın dedik ya. Masa üstünü seçtik. Lafzatullah diye dosyayı gördük. Tamam dediğimiz zaman yine bunun altını çizdi. Kontrole basılı tuttuğumuz zaman tıklayınca varsayılan resim programınız, mesela resim görüntüleme programınız ise onu kullanarak dosyayı açmış olur. Yine bir başlığa da gidebilirsiniz. Başlığa git diyelim bunu da seçtik. Şimdi tıklayınca bir belgemizin içinde şu gördüğümüz belgemizin içerisindeki bir başlığa götürsün bizi istiyorsak. Bağlantıyı tıklıyoruz. Bu belgede yerleştir dediği zaman bu belgede belgenin başına götürebilirsiniz. Yine başlık olarak belirlediğiniz başlık formatına hani stillerde başlıklar vardı ya Onları da burada gösteriyor gördüğünüz gibi. Bunlardan herhangi birini seçerek o başla gidebilirsiniz. İçindekiler dedim. Kontrole basılı tuttuğum zaman direkt beni nereye götürdü arkadaşlar? İçindekiler bölümüne götürmüş oldu. Bağlantıyı da bu şekilde yapmış olduk değerli arkadaşlar. sağ tıkladık seçtikten sonra. Çünkü iki tane ver. Diyor, eğer tek bir kelime yapacaksanız yine buradan e, bağlantıyı kurabilirsiniz. Şurada ise yanındaki ok simgesine tıkladığınız zaman en son açtığınız en son açtığınız sayfaları burada görüntüler. Onlara da link verebilirsiniz. Bu sefer özeti açtıralım. Tamam dediğiniz zaman kontrol artı tık yaptığınız zaman sizi o bölgeye başlığa götürecektir değerli arkadaşlar. Evet. Böylelikle bu dersimizde değerli arkadaşlar birçok konuyu da görmüş olduk. Resim üzerinde çalıştık. Metin kutusu üzerinde smart oluşturduk. Bağlantı yaptık. Ekran görüntüsünü yaptık. Bir dahaki dersimizde beşinci haftada neler olsun. Beşinci haftada daha işinize yarayacağını umduğum bir içerik ile anlatmayı düşünüyorum. Stillerle çalışma. Çalışma. Ee, yine Zamanımız kalırsa referans verme kaynakça oluşturma diyelim. Ya bu stillerle çalışma ila da e, tamamlayabiliriz dersi. Çünkü şu ikisini birlikte bir ders yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani e, stillerle çalışma dediğimiz şu bölümle çalışacağız. Buraya öyle stiller oluşturacağız ki buraya tıkladığımız zaman başlık oluşturmak istiyorsak başlığımızı oluşturacak. Normal gövde metni oluşturduğumuz zaman yine aynı formata tek dokunuşla getirmiş olacak. Sizin işinizi oldukça kolaylaştıracağını ödev yazarken, tez yazarken ciddi manada size zaman kazandıracağını ve belgenizin kusursuz bir görüntüye kazanmasını sağlayacaktır bu stillerle çalışma. Evet bu dersimizle ilgili soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Sorularınız yoksa da müsaade istiyorum ben. Bugünlük yeterli herhalde. Hocam e, hocam evvela teşekkürler Allah razı olsun çok kıymetli bilgilerdi. Evet. Yeni, ben yeni haberdar oldum bu benim Hı dinlediğim ilk dersiniz. Bundan önceki dersleriniz ulaşabilme imkanın var mı? Tabii ki var. Oku Okut derneğine derneğinin sitesine girdiğiniz zaman okuokut.org gördüğünüz gibi açınca göstereyim. Burada gördüğünüz gibi kurslar etkinlikler kısmında olması lazım. Şurada gördüğünüz gibi Microsoft programlarını öğreniyorum Açıyorsunuz burayı Buraya her hafta işlediğimiz derslerin Videosunu yüklüyoruz Gelmemiş mi videolar Eklenmemiş herhalde Hocam e, videolar ekli e, Tıklayınız kısmına tıklarsanız Orada sizin sayfanıza gidecek ee, orada iki videomuz bulunmakta evet üçüncüsü de yolda geliyor değil mi şurada evet. değil mi Kulü, kulübe tıklayın evet hocam doğrudur hı hı. aynı zamanda şu şeyden de gidiyor diye biliyorum o oku, oku tv'den değil mi evet hocam oradan da youtube kanalımıza ulaşabilir arkadaşlar evet. youtube kanalımızda da bir kanalımız var şimdi izle diyerek direkt youtube'a yönlendiriyor sizi ya da direkt YouTube'a girip o kokut TV yazarsanız burada sadece bizim dersimiz değil, şurada bakın tablolar birinci ikinci ders birinci ders giriş sekmesi işlemleri bunları görebilirsiniz. Aslında fırça da olsa da şu anlattıklarımızı da parçalayıp konu konu da eklesek iyi olur değil mi Aylin müsa? Ee, i̇nşallah evet. da yapalım hocam. Burada katılım linkleri var. Okut Okut TV'de de şurada görmüş olduğunuz eski derslerin videoları bulunmakta. Evet, var mı sorusu olan başka mesaj yazan var mı? Mesajda yok. Evet, teşekkür etmişler. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Haftaya bir aksilik olmazsa tekrar. Dersimizde buluşmak üzere diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar hocam. Allah